Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar Aralık 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yay burçları bu sene iş hayatınız, sağlığınız, beraber çalıştığınız insanlar, sırlar, gizler, e, kontrol edemediğiniz olaylarla yüzleştiğiniz bir yıl oldu. Özellikle 12. ev ve 6. ev temalarıyla beraber bir düzen değişikliği yaşamış olabilirsiniz, iş değişikliği yaşamış olabilirsiniz, aynı zamanda... Bazı bilmediğiniz konularla e, karşılaşmış e, ve bu sıralara vakıf olmuş olabilirsiniz veya sizin gizlediğiniz konular varsa bunlarla alakalı da önemli gelişmeler yaşanmış olabilir. Aralık ayı itibariyle artık koca bir yılı geride bırakıyoruz ve bu da artık 2023 o büyük dönüşüm ve değişim senesine bizleri hazırlayacak. Bu süreçte 2022 nasıl geçti bir Z alalım. Buna dair bir video serisi gelsin. Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Bununla beraber 2023 yorumları zaten kanalda mevcut biliyorsunuz. Oynatma listelerinden erişebilirsiniz. Bir de kanala henüz abone değilseniz arkadaşlar lütfen alma verme dengesini sağlamak adına abone olun, yorum yapın, beğenin, paylaşın. Ee, yine kanala destek olmak isteyenler teşekkür butonundan veya katıl butonundan destek olabilirler. Ve aşağıdaki linkten telegram grubumuza da katılabilirsiniz arkadaşlar. Beni instagram hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Dedikten sonra Aralık ayı gündemine geçiyoruz bir aralık tarihinde Venüs Mars karşıtlığı var. Venüs 18 derece Yay burcundayken Mars 18 derece İkizler burcunda artık ancak bu Mars biliyorsunuz retro. Ve Mars uzunca bir süredir İkizler burcunda sizin tam karşınızda ilerliyor. Gerçekten çok yorucu bir süreçten geçiyorsunuz. İkili ilişkilerde, ortaklıklarda sizinle diyalog kuran herkesin daha çatışmacı, daha agresif, daha girişken olduğu ve sizin de ilişkilerle alakalı daha hızlı hareket etmediğiniz, et, etmek istediğiniz bir süreç. Tabi burada benim tıkandığım gibi sizin de tıkandığınız alanlar ortaya çıktı. Retro Mars sürecinde arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi ilerleyemediniz. ilişkiyi tam bir düzene koyamadınız. Ee, belki bazı iletişim problemleri yaşandı. Siz ne kadar ılımlı gitseniz de ne kadar pozitif gitseniz de karşı tarafta muhatabınız daha dürtüsel, daha sert yaklaşım sergilemiş de olabilir. Buradaki Venüs Mars karşıtlığı ile ikili ilişkiler alanında bir çatışma. Egosal bir Sınav e, mücadele geçmişte kalan konunun tekrar partner tarafından açılması gibi temalar Aralık başlangıcında aktif olabilir. 2 Aralık tarihine geldiğimizde Merkür-Neptün karesi var. Merkür 22 derece yay burcunda, Neptün 22 derece balık burcunda. Özellikle tabii yükselen dereceniz bu derecelere yakınsa 20 ile 25 derece arasında ise çok daha yoğun bir şekilde Aralık ayının ilk 15 gününde bu etkileri hissedeceksiniz. Ailevi konular, evlilik... Anne, baba, ebeveynler, yaşadığınız ev, evle alakalı konular, kendinizle alakalı huzursuz ve konforsuz hissettiğiniz belirsiz kalmış konularda bir takım sıkıntılar olabilir. Yani bir taşınma durumunuz vardır. Örneğin ev alma durumunuz vardır. İşte evi size tanıtırlar ancak ev tam da aradığınız özelliklerde olmamasına rağmen farklı bir pazarlama tekniği kullanılabilir. Kandırılabilirsiniz, dolandırılabilirsiniz kısacası. Bununla beraber aile içerisindeki problemleri çözmek noktasında nasıl ilerlemeniz gerektiğini tam olarak tahayyül edemeyebilirsiniz. Kafanız karışabilir, algılarınız karışabilir. Kendinizi en mahrem alanınızda bile konforsuz hissedebilirsiniz, belirsiz hissedebilirsiniz. E, bu alanlarda tabii çok da e, kritik kararlar almayın. Hele ki imzalar atmayın. Büyük yatırımlar yapmayın diyebilirim size. Çünkü e, burada kökten tabii Neptün'ün buradan hani bir meseleyi. Tam olarak görememek, onun arkasında gizli bir meselenin olması veya işte sizin tam olarak konuyu algılayamamış, algılayamama durumunuzu daha çok tetikliyor. Özellikle değişken burçlar bunu daha yoğun bir şekilde yaşayacaklar. Dolayısıyla ev almak, kiralamak, taşınmak gibi gündemler varsa 2-3 defa düşünün mümkünse hatta erteleyin. Aralık ayının 15'inden sonra erteleyin. Bu da bir çözüm yolu olabilir. Devam ettiğimde 4 Aralık'ta Venüs Neptün karesi var. Yine 22 derece ay ve 22 derece balık burcunda. Yani e, burada aile içerisinde bir belirsizlik olabilir. Kime güveneceğinizi şaşırabilirsiniz. Belki eşiniz, belki ebeveynleriniz, belki memleketinizle alakalı bir mesele. E, belki dediğim gibi bir arsanız var, tarlanız var, satmak istiyorsunuz. Bunun alakalı bir konu ama bu alanlarda biraz daha temkinli olmakta fayda var. 6 aralıkta ise Merkür Jüpiter karesi var 29 derece yay ve 29 derece balık burcunda işte burada bu analitik derecede artık bir şey kapatıp e, rafa kaldırmanız gerekiyor. Nedir bu konu? Yani e, evinizde mi huzursuzsunuz? Evliliğinizde mi huzursuzsunuz? E, kendinizi bir şekilde güvensiz mi hissediyorsunuz? Ailenize mi güvenemiyorsunuz? Ebeveynlerle ilgili mi sorun yaşıyorsunuz? Veya işte e, bir kooperatife girdiniz, işte ödüyorsunuz ancak hani, çok da güven mi vermiyor? Bu tarz konulara dair artık bir şeyleri tam, tamamen kapatıp, Nedense sizin e, yorumlarınızda çok takıldım. Özür diliyorum. Çok fazla kesmiyorum. Çünkü bir an evvel videoları yetiştirmek istiyorum. O yüzden hepinizden özür diliyorum sevgili yerler. Ama o kadar çok takıldım ki. E, yani siz de belki böyle hissediyor olabilirsiniz. Yani hani bir şeyler yapmak istiyorum ama tam da istediğim adımları atamıyorum. E, tam da istediğim cümleleri kuramıyorum. Diye olabilirsiniz belki de. Bilemiyorum. E, ulaşması gereken mesajlar varsa benim kanalımda ulaşırlar böyle bir durum söz konusu yani büyük büyük kararlar vermek efendim işte ben bu büyük eve geçeyim ben bunun borcunu öderim veya efendim işte aileme de bakarım ona da bakarım eşimin ailesine de bakarım bu tarz konular varsa hayır bu büyük kararları vermeyin orada artık bir şeyleri bırakmanız gerekiyor bunu keşfedin diyor aslında gökyüzü bizlere 8 aralık tarihine geldiğimizde ikizler burcunda bir dolunay var 16 derece ikizler burcunda meydana gelecek Şimdi e, önemli bir Dolunay neden? Çünkü Retro Mars'la kavuşuyor. Özellikle tabi tam da 7. evinizde. Burada evli olan yay burçları bu dolunayla beraber bir takım gerçekliklerle yüzleşecek. Dolunayın MC noktası ile dip noktası ile kareleri var. Ama Satürn'e de güzel bir kontağı var. Yani 3. evinizdeki Satürn'e güzel bir kontağı var. Özellikle yeni bir ortaklık başlatmak, yeni bir evlilik kararı almak gibi alanlarda pozitif çalışıyor. Belki Uzunca bir süredir eşinizle problemleriniz var. Bu tekrar yükselecek ve artık buna kalıcı bir çözüm yolu bulacak da olabilirsiniz. Yani belki siz hasır ediyordunuz, öteliyordunuz, erteliyordunuz ama tekrar tekrar patlak veriyordu. Belki bunu tam anlamıyla çözeceksiniz, oturacaksınız, konuşacaksınız. Belki aile büyükleri devreye girecek. Belki bir avukat arayışı içerisindeydiniz, bir danışman arayışı içerisindeydiniz. Belki yargısal bir konunuz vardı. Bununla alakalı da aslında güzel bir ve hak ettiğiniz sonuçlar alacağınız bir yerleşim ama biraz krizlerle beraber getirecek açıkçası bu değişimleri. Çünkü dip noktaları tetiklediği için özellikle demek ki kritik süreçlerden de geçeceğiz. Ve artık yavaş yavaş gezegenlerin Oğlak Burcu enerjileri aktif oluyor. Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor 7 Aralık'ta 10 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. Artık gündem biraz daha Parasal konulara odaklanıyor. Sevgili aylar güzel paralar kazanabilirsiniz. Özellikle Aralık ayının ikinci yarısından. Tabi harcamalarınız da bununla orantılı artabilir. Ek gelir imkanları elde edebilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Daha e, özgüvenli olabileceğiniz bir takım e, şartlar, koşullar da size sağlanabilir. 9 Aralık'ta Venüs Jüpiter karesi var. Şimdi bu da aslında yine benzer Merkür Jüpiter etkileşimine atıfta bulunuyor aynı derecelerde. Ancak farkındaysanız iki iyice gezegenden bahsediyoruz. Burada 2. gezegenin bu etkileşimi ailevi bir mesele noktasında aşırı iyimser davrandığınız ya nasıl olsa halledilir, nasıl olsa çözülür veya ev alıyorum, işte yatırım yapıyorum hani nasıl olsa değerlenir gibi bir algınız varsa ki yay borçlarının aslında genel böyle bir e, nitelikleri vardır. Yani olaylara bütünsel baktıkları için hep içindeki hayrı görürler ama bazen de aşırı rahat ve iyimser bir modda olabilirsiniz. Yani bir polyanlacılık görülebilir. Dolayısıyla böyle bir şey varsa bunu artık gözler önüne seren bir yerleşim yine bu günlerde etkin olacaktır. 14 Aralık'a geldiğimizde ise Güneş-Neptün karesi var. İşte ayın başından beri önce Merkür'ün sonra Venüs'ün akabinde şimdi Güneş'in neptüne girmiş oldukları bu etkileşim. O ayın başından beri görmediğiniz kafanızı karıştıran konu her neyse artık bunu açığa çıkarıyor. Yani artık neyse onunla yüzleşiyorsunuz. O kendi gerçekliğinizle. Yani hayalinizdeki durum ve gerçeklik arasındaki farkla yüzleşme zamanı diyebiliriz 14 Aralık civarındaki günlere. 18 Aralık'a geldiğimizde ise Merkür Uranüs üçgeni var. 15 derece Oğlak, 15 derece Boğa burcunda ikinci evinizde. Ve altıncı evinizde işte işle alakalı çok güzel bir durum. Özellikle yeni bir işe girebilirsiniz. Daha iyi maaşlı bir işe girebilirsiniz. İş hayatınızdaki başarılar sizi bir şekilde onere edebilir. Takdir edilebilirsiniz. Bununla beraber sağlığınız ve gündelik rutinlerinizle alakalı önemli kararlar alabilirsiniz. Kendinize güvenmeye başlayacaksınız. Şansın sizinle beraber olduğunu artık yavaş yavaş hissetmeye başlayacaksınız sevgili yaylar. 20 Aralık tarihine geldiğimizde 2023'ün genel konseptini belirleyen Jüpiter transiti başlıyor arkadaşlar. Jüpiter artık tamamen Koç burcuna geçiyor. yaz aylarında tabii Jüpiter'in Koç burcunda ilerleyişi oldu ama birkaç derece kadar ilerledi ve sonra tekrar retro hareketiyle beraber Balık burcuna geriledi. burada tabii Jüpiter Koç burcunda sizin şans evinize düştüğü için Burada daha şanslı olacağınız ve yükselenize 120'lik bir açı yapacağı için gerçekten 2023 senesinde şans benimle diyeceksiniz sevgili yay burçları. Yani zaten siz şansın burcusunuz ama kendi yönetici gezegeninizin bu güzel kontayla beraber gerçekten güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Yani hani bu tabii ki küçük şanslar bile olabilir. Hani trafikte tam sizin ışıklara yaklaşırken yeşilin yanması da bir şanstır. Ama bir ikramiye çıkması da şanstır. Çocuk sahibi olmak da bir şanstır. Bir ürününüzün, bir eserinizin artık e, meşhur olması da bir şanstır. Veya burada özellikle yalnız olan yay burçları için gerçekten çok kısmetli bir yıl olacak. Aşk konusunda e, bol bol kısmetlerin yağacağı bir yıl da diyebiliriz. Bakalım yorumlarınızı paylaşırsınız. 22 Aralık tarihinde ise güneş olarak burcuna geçiyor. Ve güneş jüpiter karesi oluyor. İşte burada harcamalar konusunda çok dikkatli olun sevgili yaylar. Çünkü elinize bir miktar para geçebilir. Siz kendinize güvenip bir şeyler alabilirsiniz. Sonra onlar sıkıntı yaratabilir veya çok riskli bir yatırıma girebilirsiniz. Lütfen bugünlerde dikkatli olun. Keza 22 Aralık'ta Venüs, Uranüs üçgeni de var. Yani evet bir şekilde mali anlamda şanslar sizinle beraber ama bunun ne kadar süreceği veya ne miktarda olacağı konusunda tabii ki net olamayız. O yüzden lütfen aşırı özgüvenle hareket etmeyin. 23 Aralığa geldiğimizde ise Oğlak Burcu'nun 1 derecesinde bir yeni ay var. Önemli bir derece başlangıçları ifade eder. Yeni ay haritasında MC ile kavuştuğunu görüyoruz. Büyük bir başlangıç olacaktır. Vertex'in dokunuşu güneşle karesi özellikle kadarsel etkilerin olduğunu da göstermekte. Demek ki burada e, ya yeni bir işe başlıyorsunuz ya yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz. Ya kendinizi taze ediyorsunuz. Kendinize yüklemiş olduğunuz anlamları sorguluyorsunuz e, sevgili yay burçları. Tabii özellikle e, şu da var, kariyer gelirlerinizle alakalı bir durum ortaya çıkabilir, bir işten ayrılabilirsiniz e, daha iyi bir işe geçmek için ama her ne oluyorsa aslında sizin hayalleriniz, hedefleriniz için, sizin dualarınızın cevabı olarak olduğunu da bilmenizde fayda var. Çünkü biraz zor bir e, açısı var ama vertex dokunuşu oldukça kadarseldir. Evet ayın sonuna geldiğimizde ise 29 Aralık tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. 24 derece Olak Burcu'nda başlayacak bu retro hareket. Ve sizin ikinci evinizde işte bu parasal konular, bütçe dengesi, kendinize katmış olduğunuz değer ile ilgili olarak tam bir içe dönme süreci aktif olacaktır. Farkındaysanız 2023 senesine iki tane kişisel gezegenimiz Retro'dayken giriyoruz. Hem Mars Retrosu devam ediyor hem de Merkür Retrosu başlıyor. Demek ki 2023 Ocak ayı biraz daha 2022'nin esintilerini taşıyacak bizlere. Onları düşüneceğiz, toparlayacağız, derleyeceğiz ve e, belli yerlere tasnifleyeceğiz. E, aslında 2023 senesi tam anlamıyla Mart ayında başlayacak. Zaten yıllık yorumlarda bahsetmiştim arkadaşlar. Bakalım. Güzellikler bizimle olsun diliyorum. Aralık ayı için söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kanala abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Bir de Akrep Burcu'ndan itibaren istediğim 2023 için kendinize güzel bir olumlama yazıp e, aşağıya yorumlarda e, oraya sabitleyin arkadaşlar. Ben en beğendiklerimi sabitleyeceğim. E, çünkü gerçekten e, aslında bizim niyetlerimizle şekilleniyor birçok açıdan hayatımız. O yüzden güzel şeyler yazın lütfen. 2022'ye dair kötülükleri konuşmayalım artık 2023'ten beklentilerimizi ve güzellikleri konuşalım inşallah sevgiler hoşçakalın.